Evet, bu nasıl içeceğiz? İçindeyim, itirafımda olan günler alıyorum. Ee, İçinden geçeceğiz, yapacak bir şey yok. Hadi gidelim. Acıdı, acı çok açtı Neyse yolumuza devam edelim. Evet, çok uzun bir yol, ee, çok sıkıntı. Neyse yürüyeceğiz. Akşama var. Geldiğim yere geri mi döndüm? HAAAAYYYYYYYYYYYYYYR! Ha? Olamaz. Neyse canım, çok da uzak değil. Değil mi? Şey bu yol çok tehlikeli değil tamam oradan gidiyorum